Merhabalar arkadaşlar, ben İlkem. Ben Dilara. Bugün çok güzel bir video ile birlikteyiz. Ayın ve günün, günün önemine yakışır bir video çekiyoruz arkadaşlar. Ne bu? Ramazan ayındayız. Biliyorsunuz en sevdiğimiz Ramazan ayına özel olduğunu düşündüğümüz pideler var. Dilara'ya bugün pide yaptıracağım arkadaşlar. Daha önce yaptım mı? Nasıl yapıldığını biliyor musun? Um, o üstündeki böyle tümsekleri yapmak için parmak batırıyor musun? Onu öğrenmiştim. Şey, gibi, böyle, o böyle böyle böyle böyle şey gibi, baklava gibi ayırma. Evet. Evet. Onu internetten baktım ama. Yok onu görmüştüm. Ha videoda falan. Evet. Ben daha önce pide yapmadım. Dilara da yapmadı. Ama Dilara Amerikalı zaten ve pide olayına birazcık uzak. Dilara ya bugün pide yaptı <gülüyor> Ben bir yapacağım. Hazır mısın peki buna? Hazırım. Yapabileceğini düşünüyor musun? Um, belki. Tamam kendine bir ihtimal ver. 10 üzerinden kaç yapma ihtimalin var? Ben, üzerim... Önce ben vereyim senin için Olur. bir ihtimal. Bence 10 üzerinden 8 yapma ihtimali. -"Yapma ihtimalim 10 üzerinden 5, yakma ihtimalim 10 üzerinden 5." <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi Ramazan pidesi yapmaya gidiyoruz. Dilara malzemeleri hazırlayacak, sonrasında başlayacağız. İlk başta yarım saatlik bir bekleme süresi var da? Aynen, mayasını hazırladıktan sonra mayalanması için bir yarım saat bekleyeceğiz. Okey, yarım saat bekleyeceğiz, o kısma geçiyoruz. Önce malzemeleri çıkaracağız, size göstereceğiz, sonra yapmaya başlayacağız. Bakalım nasıl bir Ramazan pidesi ortaya çıkacak, ben çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum, umarım güzel olur tabii. Evet arkadaşlar, son bir şey daha kaldı. Eğer kanala abone değilseniz lütfen şu an gidip kanala abone olun. Çünkü sayımız bence... Ve hani daha yüksek olabiliriz. Çünkü sizin için içerik üretmeye çalışıyoruz. Lütfen şu an videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. Video başlıyor. Tabii gel. Gel. Oyuncak yiyelim. Anne gibi. Ramazan pidesi yapacak. Yiyecek mi Hayır ben oyuncak seviyorum. <gülüyor> atsam oyuncağını. Ver. Hopp. <gülüyor> Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, mutfakdayız. Dilara şu an malzemelerini çıkardı, hazırladı. Kısaca malzemeleri saymak ister misin sevgilim? Um, olur. Say bakalım. Uh, maya, şeker, toz, evet. sıvı yağ, un, ılık su, o kadar. Bu hamuru için galiba değil mi? Dünya'nın tadı çok güzelmiş. Bakayım, gerçekten çok güzel bir sen. Zeytinyağını çok seviyoruz biz arkadaşlar bu arada. Zeytinyağı mı normal sıvı yağ mı kullanıyoruz? Normalde ya, sıvı yağ diyor ama zeytinyağı da bir sıvı yağ olduğu için ben zeytinyağını daha çok seviyorum. Yeah. daha sağlıklı. Biz evet. daha sağlıklı olduğu için genelde zeytinyağını seçeriz. Devam, bakalım neler yapacak. Şimdi ne yapıyorsun onu söyle. Yarım ne? Yarım paket korumaya Evet. Yemek kaşığı bir buçuk iki yemek kaşığı şey tatlı kaşığı kadar. Evet. Bunu diyor ki oy. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir. Bunu diyor ki. Şekerle birlikte. Ne kadar şekerle birlikte? Um, bir çay kaşığı kadar şekerle birlikte. Bir kaba dökün. Bir kaba dökü. Sonra? Sonra ılık suyu. Bakın. ılık. Evet. Bak, ılık. Elini sapmasaydın. <gülüyor> Neyse, evet. İçme ya. Hmm, Ilık mı? Ilık. Ilık mı bari? Testini yaptın. Ilık. Hadi. Bunu karıştıracağız şimdi. De. Suyun yarısını döklemem olsun. Köpürdü mü? Hmm, maya köpürüyor ya. Ben bilmiyorum ki, i̇yice hiçbir şey mayalamadım. İyice karıştırıyor bak, iyice. İyice, i̇yice karıştırıyoruz. Karıştırıyor. Bunun şimdi mayanın aktifleşmesi için bu. Evet. korumaya Paket kuru maya kullanıyorsanız, aktifleşmesi için bunu böyle yapmak önemli. Mes, da mı olsun. <gülüyor> olsun. Çok merak ediyorum ne çıkacak. Bence çok güzel olacak diye düşünüyorum. Bunu diyor iyice karıştır. Ben de iyice karıştırdım bu düşünüyorum şimdi. İyice karıştı mı? Bence karıştı. Şimdi de diyor ki bunun üstünü stretch filmle ört. Evet. Ben de o yüzden stretch filmle. Bekleyecek mi bu böyle? 10 dakika bekleyecek. Saatime bakacağım şimdi. Hey Siri, set a timer for 10 minutes. Her yerden cevap verdisi. <gülüyor> Telefondan da kurdu galiba. Aynen her yerden kurdum şu anda ben. 10 dakika boyunca onu da bekletiyoruz. Evet. Bu süre içerisinde benim yapmak istediğim şey ne? unumu elemek. Elek elek elek. Bunu eleme olayım hiç anlayamadım bile bu eleme, evet. ama eleme muhabbetini Evet. Onu zaten baya küçük küçük ya bir de eliyoruz. Anne topaklanmaması topak. için daha Eylemi. güzel bir karışım, homojen bir karışım olması için birazcık elememiz gerekiyor. Ben onun yarısını döktüm zaten. Ha, topak topak kaldı yukarıda. Aynen bak. Onları da ezerek elimle güzelce bir tane haline getireceğim. Bir tane tane. Elimle veya kaşıkla. Işte artık ben kaşıkla. karar verdim. <gülüyor> ben... Hanım çok güzel bir hale geldi. Bununla işimiz bitti. Bunun dışarıya düştü ama olsun. Ay olmuş bak. Evet ay dede yaptım. <gülüyor> Şimdiki. Bunu bu da elediğime göre tarife biraz daha bakıyoruz galiba Dilara Hanım. Um, Yemekte bir program vardı ya, ona veririz. Evet. Misafirleriniz hakkında bir şey söyleyecek misiniz Dilara Hanım? Ee, misafirlerim yok. Tobe Beycum bu misafir. Bak buradalar. Merhaba Tobe. Heyecanlı mısınız? Anne sana şu anda dokunamaz anneciğim. Tobi Bey heyecanlı mısınız? Bak bakalım annecim. Hayır, hayır mutfağa giremezsiniz şu anda. Yalayamazsınız Sıcaklılık da orayı. Sıcak kılık suyum. ben sana dokunamam Tobi. ben yemeyeyim. Tobi elineceğim. aşağı in aşağı abim. Aferin benim oğluma. Cumba Bey annenize puan vereceksiniz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Anne. Anneme puanım hep 100. Anne. <gülüyor> Aşkım. Paşa. <gülüyor> o benim güzel çocuğum. <gülüyor> oh. Güzel çocuklarım. Tamam yeter. Anneniz meşgul. Toby in aşağıya. İn aşağıya. Yat oraya. Hayır. Yat oraya. Toby. Yatar mısın lütfen? Teşekkürler. Jumbo yat. Yat. Hayır. Yatman gerekiyor. Yat. Aferin benim oğluma. Benim en büyük pet peevim çalışma yerimin pis olması. O yüzden de Unu elediğim için, değerli un yaptığım için, kesme tatkımı bir, bir temizlemeye çalışacağım. Ellerimden. Ellerine sağlık sevgilim. Size sağlık arkadaşlar. Kıl var mı? Hayır. Genelde çok kıl oluyor değil mi? Evet. Şu salakların uç oldu. uçuşan kulları. 7 dakika 12 saniye kaldı arkadaşlar. Daha bekliyorum. Yani 3 dakika olmuş daha. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Hayır, onunla ilgili hem mayayı bekliyoruz. Ha, mayalandıktan sonra bu undan azıcık azıcık azıcık azıcık buna karıştıracağım. Hmm. 7 dakika bekleriz o zaman. Evet. 7 dakika sonra tekrar başlayalım. Tamam. Hadi. dakika geçmedi ama fırını ısıtmamız gerekiyormuş. Dilara fırını ısıttığımızı göstermek istiyordu. Arkadaşlar ben turboya almayı seviyorum. Önceden ısıtılmış 200 derece diyor, 200 dereceye de aldım. Buradan moda bastığım için açıldı. Şimdi bunu çıkartıyorum. Hani etki yağlı kağıdım kalmış, muffin yaptığım Başka yağlı kağıdımız var mı? Var. Hadi. Bir sürü. Sen yeni. Yer tepsiyi de alalım mı? Hani bunu çıkaracağım. Şunu da çıkaracağım. Boş bir tepsi. Tamamen. Tamamdır. Yer yerle olacağını düşünüyorum. Şimdi Bunun ağzını kapatayım ki ısısı kaçmasın. O arada tepsi hazırlıyoruz. Sonra da yağlı kağıdımın tepsisine hazırlayacağım. Şöyle ölçüsünü aldım. Bence çok güzel olacak, biliyor musun? Şuradan da keseceğim şimdi arkadaşlar. Bence çok güzel olacak, biliyor musun? Vallahi. Mi? Vallahi ben çok inanıyorum. Sen mutfağını Peki. çok severim ben bu arada. Vallahi. Ya yani bu video için söylemiyorum ama gerçekten söylerim. Kesiyoruz. Kesemedi. Bu arada bu kağıdı ben aldım arkadaşlar, kesilmemişini aldığım için kızı uğraştırıyorum. Kusura bakma aşkım. Önemli değil hayatım. Ben görmedim alırken kesilmiş olduğunu. Normalde kaç seferdir evet. alıyoruz hep kesilmiş çıkıyor ya. Evet, hep ben alıyorum çünkü marketten. Ama işte yok hani, ben de ona alıştığım için tekrar bakmam gerektiğini düşünmemiştim. Evet. Böyle satıldığını hatırlamıyordum bile yani. Evet. buna dağınık olmamak için yerine koyuyorum. Evet. Bunu da buraya güzelce seriyoruz. Bir tane mi pide yapacağız, iki tane mi? Hamurdan bir tane büyük çıkıyor diyor ama ben iki tane yapmayı düşünüyordum. İki tane küçük boy cep pidesi yapmayı düşünüyorum. Cep pidesi. Cep Ramazan pidesi. Neydi? Mühlen macuna ne diyorlar? Fındık. Fındık pide. Fındık Ramazan pidesi. Ta ta ta ta. Başka yerde yok. Yeah. şimdi senden bir şey isteyeceğim bir şey diyeceğim bu videoda Amerika... ben Ramazan Amerika... pidesi yapıyorum ya evet. bir sonraki videoda da sen bana bagel yapacaksın bagel Amerikan American bagel Olur, yaparım. New York style bagel olur şimdi e, şu ana kadarki şeyler hep ben dedim ya hani Amerikalısın falan evet. İngilizce kısa bir özet geç okay guys today I'm gonna do a Turkish style ramadan um, bread um, it's called pita bread and I prepared my Um, active dry yeast and then I have my flour and then I have my other ingredients right here I got some salt and some olive oil and then I'm waiting for the oven to heat up to 200 degrees Celsius and then I'm waiting for this to finish in the next one minute and then I'm going to start adding more flour to this make it a little dough add the rest of the ingredients mix it all together for 10 to 15 minutes and then ...let it sit until it grows and doubles in size. And then... Um, ...yeah, after it, grows in, uh, after it grows to double in size, I'm gonna prepare the mixture into this. Put my fingers through it, put some sesame seeds, put it right through the oven. Take it out, eat yeah. it. Teşekkür ederiz. <laughs> <gülüyor> Gerçekten öyle anlatmak daha daha kolay oluyor. Senin evet, için. Aynen, senin için çok kolay oluyor da. Türkçesini ben tam iyi bilmiyorum. Ben böyle şu ben an. çok iyi ben konuşamamak. Ben geldim dün Amerika. Ben de, ben de Amer <gülüyor> Amerika. Tomorrow, yesterday, um, here, um, yeah. <gülüyor> arkadaşlar. Anladınız mı? Evet. Yeah. Arkadaşlar. Ben dört yıldır Türkiye'de yaşıyorum ama ondan önce anneme babam Türkçe bildiği için Türkçem birazcık iyi um, ama aynı anda da İngilizcem asıl lengücüm olduğu için İngilizcem daha da iyi. Kaç dakika kaldı? Timer done! Zaman doldu arkadaşlar. Maya'landı yani da. değil mi? Aktifleşti. Marka. Maya aktifleşti. Köpüklerini gösterebilirsin aktifleştiğine dair. Bakıyoruz. Oley! Köpük köpük. Evet. Kupuk kupuk oldu, vup, vup. Biraz daha karıştırayım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bunu bu kaba alacağım. Evet. Daha büyük bir kaba alacağım ki ham unumu koyduğum zaman yer kalsın içinde. Şimdi demiş ki, undan azıcık ekle. Bu koyma sesim. Peki azıcık olmadı. Azıcık oldu işte, bir miktarını. Ha. Tuzumu koyuyorum. <gülüyor> bir an dışarı gidecek sandım biliyor musun? Tuzumun birazı dibinde kalmış, onun tamamını Hem bakıyor. şeker koyuyoruz hem tuz koyuyoruz ya, o benim kafamı çok karıştırıyor. Onun neden olduğunu bilmiyorum, galiba şeker mayanın aktifleşmesi için gerekli, o ona enerji veriyor, yani o mayanın, mayanın yiyeceği gibi bir şey oluyor, mayanın maması gibi oluyor, mama mı? Mama mı? Şu anda ne maması? Şu an koyuyorum arkadaşlar, bakın. Bu ne kadar zeytinyağıydı? 2 yemek kaşığı. Yokmuş gibi bir şey zaten. Soğudu bile bak. <gülüyor> Dondu. Dondurma mı? Şimdi karıştıracağız mı? Evet. Ama elinle yoğurdu. Ben de elimle yoğacağım. Bu bakayım. saatten sonra galiba senin birazcık ihtiyacın, yani sana ihtiyacın var bir tek. Ne yapacağım? Onda da kalan unu bana dök ben gerekiyor. Yavaş yavaş. Olur. Bence çok lezzetli olacak. Hala öyle düşünüyorum ben. Vallahi. Vallahi. Şuan an zaten hamur bir tık şey oldu, sıvı gibi oldu. Evet. Birazcık daha katılaşması için onu gerçekten zaten birazdan dökmemiz gerekiyor. Aslında ben bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Bakalım Dilara'nın... Fırın gibi koktu yalnız eve. Evet. Dur bir dakika, ön kamerayı çevireyim de Kokuyu ben Kokuyu da alsınlar. <gülüyor> Arkadaşlar şu an bildiğiniz fırına gitmişsiniz, ekmek alıyorsunuz. Orada da un yapıyorlar yani hep böyle unlar falan olur, onun gibi oldu. Baya böyle... Un, un kokuyor. Bir hamur, hamur kokuyor daha doğrusu. Evet arkadaşlar, aşkıma ihtiyacım olmadan... Diğer kalanını mı döküyorsun? Evet, parti parti onda döküyoruz Her ki... Her yarısı daha kaldı. Hı -hı. Gösterelim orasını Çünkü bunun tamamen hamura işlenmesi lazım. Kıvamının düzgün olması lazım. Ve tam 10 ila 15 dakika arasında gerçekten böyle böyle böyle yoğurmak gerekiyormuş. Gerçekten 10 dakika boyunca yoğurmayı planlıyorum. Siz de beni izleyebilirsiniz. Eğer güçlü kaslarınız yoksa bu sizi birazcık zorlar. Ama Dilara'nın var. Nasıl reklam? Mükemmel. Ama gerçekten bir sürü kasım var aşkım. Teşekkür ederim. Ya şimdi ev hanımları yapamaz mı kası yok diye? Vallahi bir şey diyeceğim de ev hanımlarının kol kasları senin benim kasımdan çok daha fazla Aşkım, ya. Ha bir şey bütün söyleyeceğim. Temizlik yapıp bütün Ramazan 30 ama Ramazan 30 gün. Zaten gidip 25-9 gün insanlar fırından pide alıyorlar. Yani o yüzden ev hanımları da tutup şey yapmıyor. Ramazan pidesi yapmıyor evde. Annemden biliyorum zaten. E ki... ne yapmıyor mu evde Ramazan pidesi? Hayır yapmıyor. Ben yapıyorum. Anne, Çünkü... neden pide yapmadın? Anneciğim. Çünkü fırının pideleri daha güzeldi. Arkadaşlarım Ramazan hamurunun miktarı. Nasıl gidiyor? Böyle kıvamlı güzel olur. Şu anda elime hamur yapıştığı için unlayarak o hamurun elimden çıkmasını bekliyorum. Ve bütün unumu birleştirmem lazım. Oy. Yapış yapış yapış yapış. Bırakacak Aynen. mı o? Hı? Bırakacak mı elimden Elinden çıkacak mı yani? Çıkacak. Biraz daha yoğurulması olması gerekiyor. Acaba yoğurma işlemine? ne? Tatlının üstünde yapsam nasıl olur? Olabilir ama bütün onu birbirine şey yaptıktan sonra galiba evet. Bunun için makine alıyorlar, ne gerek var? Dilara yapıyor. Onun evet. tamamını bir çıkart. Evet arkadaşlar, bakın ilk baştaki yapış yapış olan şu anda parmaklarımın yan taraflarında çıkmaya başladı. Ve yoğurmaya devam. Devam ki buru! Çok sevdim ben o cümleyi, kelimeyi yapayım. çaldın değil mi? Steven. <gülüyor> I stole it from Steven. Takımım, takımların birleşmesi hakkında ne Ay, kimse bana gelip bundan sonra şey demesin ya. Bence olay Alena ile Batu'yu yani. Aynen öyle. Melis gittikten sonra Alena'ya bir şey oldu, pencere oldu. Batu'nun sırnaşabilmek sırlaş, için malum çocuk şey, Behlül yani. Yani Bence hiç şu... de izlemedim biliyor musun eski bir şeylerin dizisini. Bence Botan kendini fazla yoruyor yarışmada ya. Yazık günah çocuğa. Yani hiçbir şey yani. yokken bir sürü şey varmış gibi davranıyor Herkes bu... benim adımı söylüyor. Çok rahatsız oluyorum bu durumdan. Hey, yarışmayan... O benle alakalı değilken bile benim adım geçiyor. <gülüyor> bir de şey var. Yarışmayla alakalı bir şey biri anla... biri bir şey anlatıyor. Direkt muhabbete girdi yani dalıyor. Yarışmayla alakalı kısımda Batuhan da var, hani Batuhan da kazanamadı diyorlar. Batuhan oradan çıkıp şey yapıyor ya, sürekli. Ne alaka yani, ben neden... Niye nem... benim ismimi söyleniyor? Benim ismim neden söylenip duruluyor? Ah, Acun abi ah. Survivor'a gitme hayallerin var mı? Hı, var. Ben de düşünelim biliyor musun? Bakalım nasıl... E çocuklar? Siz de geleceksiniz Survivor'a Cumba... tamam mı? Cumba! Kardeşine bakabilir misin? Survivor Dogs. Kardeşine bakabilir misin diyorum sana? Kardeşine bakma işi sende. Bir şey diyeceğim de, Survivor adasına <gülüyor> köpekler gitse ilk elene adana nelenen kişi Toby olur. Şey Mamasız su, duramaz o orada. Yerdeki çöpleri yedi ve ceza aldı. Aynen. Ödül oyunlarında hiçbir şey yiyemez. Ya ki. da yılanı yedi zehirlen. <gülüyor> Aynen. Ne haber oğlum? Seni Survivor'a göndereyim mi? Katılacağım mı Survivor'a? Mama varsa giderim. Sonda mama var mı? Bana mama kazandıracak mı? Para işlemi görmüyor. Ben mama istiyorum. Ama mamayla çok. Şey parayla çok mama olabiliyorsun anne. Öncesinde de mamak istiyorum. Bana verilecek paraya yarısı mama olarak bana geri gelsin. En başta ondan sonra katıldım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bütün unlar karıştı. Bu Bundan sonra kalmadı. yoğurma işini burada yapmaya karar verdim. Ama kıvamı birazcık sert oldu. Sert olması gerekip gerekmediğini bilmiyorum. Bunu böyle de bekletecektik, değil mi? Evet. Üstünü streçleyip, ılık bir alana koyacağız. Arkadaşlar, biz zemin katta oturduğumuz için, bahçe katında oturduğumuz için evimiz genelde yaz aylarında çok serin oluyor. Kış aylarında da ılık oluyor odaların içi. Aslında kışın yapmak çok mantıklı oluyor böyle mayalama, hamur işlerine. Ama şu anda yaz ayında olduğumuz için ve evimiz biraz serin olduğu için ben bu hamuru streçledikten sonra e, bahçeye koymayı düşünüyorum. Yani bahçe camının önüne koymayı düşünüyorum ılık diye. Orada orada yani. Orada mayalanmayacağım. 1 saat boyunca mayalanması gerekiyormuş. Güzel Ama güzel, keko değil? ben, keko, bakın arkadaşlar <gülüyor> şurada bir şey çıksın, keko. <gülüyor> ne oldu, ne yaptın? 1 saat mayalanması gereken hamuru fırına açtım. Ha, fırın boşuna çaldı. Fırının <gülüyor> şu anda kapanması gerekiyor. 1 yani saat mayalanırken son 10 dakika kadar falan keko açarız ben... tekrar değil mi? Eko. Kaç dakika önce ısıtmak gerekiyor da? Bilmiyorum da fırın kendi kendine 10 dakika 15 dakika içinde hazırlanıyor yani. Bunlar hep elektrik faturası. Vallahi billahi ya. Amerika'da böyle şeyleri düşünmezler. Hiç düşünmüyorum ya. <gülüyor> Central Air. Hadi İngiliz tak taklidi yapalım. Yap bakalım. I come from Edinburgh and I like to watch Harry Potter on my free time. And in England we ride the cars in the backwards. We have the steering wheel on the other side. Dur bir dakika. Harry Potter. <gülüyor> Dur bir dakika. Dövbe Döndü. de ki. Döndüsünde. O sırada anlamayan ben. Hiçbir şey anlamıyorum. Yine ne, an... yandılar, yine hey, ne anlattınız mi? önce? Ha? Harry Potter falan dedin ne anlattın? Ben Eddingport'tan geldim dedim. Harry Potter izlemeyi seviyorum dedim. İngiltere'de biz arabayı tersten kullanıyoruz dedim. Ve Ramazan pidesine bayılıyoruz. Tabii <gülüyor> yine <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hararetlendi bir şeylere. Hiçbir şey yok ama orada. Hamurun kıvamı nasıl? bilemedim ki çamalı hayatımda ramazan pidesi yapmadığım için bence biz videonun sonunda ne yapalım biliyor musun ne? benim yaptığım ramazan pidesini gösterelim tiktok ilesi yapalım gidip pide alıp onu koyalım fırına <gülüyor> göre öyle bir şey yapmayacağız takipçilerimde benim çok mükemmel bir ramazan pidesi pidesi yapıcısı olduğumu düşünüyorsunuz zaten bence şey değil ya hani ilk defa yaptığın için benim beklentim çok yüksek çünkü mutfakta başarılısın sevgilim ellerimi biraz bu arada bence 10 dakika oldu. Şimdi bunu, buna mı koyacaksın, şuna mı koyacaksın? Ben evet, koyacağım. Ve ağzını streçleyeceğim. Evet. Şişecek Aslında o normalde hamuru streçleyin diyor ama hamuru streçlersen çok Şişen. bir anlamı olacağını zannetmiyorum yani streçe olmaz diye. Israfa da gerek yok. Az önce maya evet. için kullandığım streçin yeterli büyüklükte olduğunu düşünmekte olan ben. Onu da mı saracaksın tekrar? Tekrar buna sarmayacağım. Hava almaması mı gerekiyor peki? Galiba. O zaman istiyorsan bir kere de normal streçle geçelim üstüne, daha sıkı olsun ya. Şurasını bir tık daha düzeltebilirim, kaydırabilirim. Hamurumuz bir saat boyunca bekleyecek arkadaşlar. Ve bunu alıyoruz. Gidiyoruz. <gülüyor> Mehter marşı eski. <gülüyor> İse <Bir> size <edeyim. gülüyor> Metter marşlı Metter marşı eşliğinde onu şimdi sıcak mı koyacağız? Evet. Hadi koy bakalım. Bence camın önüne koysan da olur, biliyor musun? Nasıl? Nereye koyacağım peki? Evet. evet. Bir saat. Hı. Saatime bakıyorum. Sen bak gidelim. Hey Siri, set a timer for an hour. Okay. One hour and counting. Kurduk. Kurdum. Şimdi gidip elimi yıkayacağım. Bakın arkadaşlar tanaklarının aralarında bir sürü hamurcuklar kaldı. Bunları tekrar eklemek istemiyorum hamura çünkü uğraştım o kadar. <gülüyor> o yüzden gideceğim. Güzelce ellerimi yıkayacağım. Tamam, bekleriz o zaman. Evet arkadaşlar, şu an hamurumuzu dışarıya sıcak bir yere koyduk. Bir saat boyunca bekleyecekmiş. Biz de bekleyeceğiz. Dilara ellerini yıkıyor. Bir saat sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, kaç dakika oldu aşkım? Bakıyorum. 6 dakika 35 saniyesi kalmış. Hamura bakalım. Çıkar hamuru, oradan bakalım istersen. Olmaz mı? Olur. Alıyorum kendilerine. <gülüyor> Bakayım. Arkadaşlar iki katı olsun demişti tarifte. İki Bence olmuş. benim hamurum iki katını bile geçti. Mutfağa? Ben onu pişirmesem olmaz mı? Çok olmaz öyle bir, bir şey. Duruyor. Öyle bir şey olmaz. Hadi içeri. Hadi gidelim. Pişirip mi? yiyeceğiz onu. Pişir, pişir, pişir. Tobi senin işin yok orada. Arkadaşlar ben tarifi telefonumdan bakıyordum. O yüzden telefonumu alıp geliyorum tamam mı? Tamam hadi git koş. Ben de hamuru Gerçekten hamur kocaman olmuş arkadaşlar. Şimdi şekillendirecek herhalde. Bakalım. Taşkım ne yapıyoruz? Önce fırını bir açalım. İlk yaptığım kekolunun dışında. <gülüyor> bir saat kala fırını ısıtmaya başladık. Çünkü biz... Kekoyuz. Evet. Üstüne sürmek için bir yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı süt ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ diyor. Hazırlıyoruz. Ben şimdi bunları hazırlıyorum. Ne yaptık şimdi? Sütü koyduk. 2 kaşık süt. 2 yemek kaşığı süt. 2 yemek kaşığı yağ. Evet. Veee yumurtanın sarısı. Nasıl ayıracaksın onu? Kabuğuyla. Elimden aynen. Kabukoyuyla. Bunun, bunun için bir gün tiktok hileleri yapalım mı? Olur. Şişeyle, ben beni, şişeyle Onların falan. hepsinin ben olup olmadığını çok merak ediyorum biliyor musun? Bence yapmalıyız. Olur. Hazır sen de ikna etmişken. Yumurtanın sarısını da koydum. Karıştırıyoruz. Ve Çok güzel karıştı. Bence de çok güzel karıştı. Eline sağlık. Ellerime sağlık. Şimdi? Şu anda hamuru çıkartabiliriz arkadaşlar. Ee. Evet, Hamuru mayalandıktan sonra mayalanmış hamur mayalandıktan sonra kaptan çıkarıp birazcık yoğurun demişler. 2-3 kere yoğurun demiş. Çok fazla yoğurmayacağım. 1 2 3 Birazcık da elinden sıkayım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu alıyorum. Tepsi Ve tepsimin üzerine. Bence tepsi buraya getir, biz de girelim. Tepsimi size getiriyorum, burada hazırlaması daha kolay olacak çünkü. Şu anda birazcık yuvarlakımsı bir hale getirmeye çalışıyorum hamuru açarak. Bence koyup tepsinin üstünü açman gerekiyor Böyle sanki daha çabuk olacak. Eğer güçlü bir el lazımsa ben yapabilirim aşkım. Bence ben yapmalıyım. Çünkü tarifte tamamen ben yapacağımı söylemiştim. Doğru söylüyorsun. Gerçekten hiçbir şey yardım etmedim ha. Olsun. Ben sadece olayın yemek kısmındayım. Anlatabilir miyim? Tadına bakacağım ve puan vereceğim. Zaten yapma ihtimalini 10 üzerinden 8 demiştim. Yaptıktan sonra kaç vereceğim artık? Göreceğiz. Bakalım. Benz şu anda hamuru yuvarlaklaştırıyor. Göster bakayım kameraya hamuruna. Kenarlarının birazcık daha pofuduk, iç tarafının biraz daha ince olmasını sağlamaya çalışıyorum bu şekilde. Güzel görünüyor. Çekmeye devam edeyim ben de seni o zaman. Şu anda ben bunu birazcık daha büyütmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kenarlarına güzelce pofuduklaştırıyorum. Büyüdü bence, sence? Bence daha büyük olması gerekiyor. Baksana, küçücük. Hamur şeyle açılır mı acaba merdaneyle? Merdane... <gülüyor> o zaman şey de yapacaksın onu. Kağıtla birlikte al istersen. Evet, Arkadaşlar bu benim ilk Ramazan film. O, o yüzden... yüzden... Yapamam ama birazcık anlayış gösterin lütfen. Açılıyor böyle. Bir tık daha büyürse ideal olacak sanki. Bence de. Şu tarafına birazcık yapılması gerek. Pişirme kağıdı var ya dünyanın en güzel olayı bence de. Bence de. Adamlar neler bulmuş ya. Şöyle. Bir de bu taraftan birazcık. Oy. Talk ekle, talk. Vallahi kocaman oldu. Bak şu anki büyüklüğü benim için ideal. Senin için nasıl bilmiyorum ama. Benim için de ideal. Sadece şu kenarlarını birazcık daha fıflıklaştırmak istiyorum. Bak Onun için de parmaklarımla kenarlarına doğru ittirip... ...şu şekilde şekil veriyorum. Bunun üstüne mozarella ve malzeme değilse şey olur mu? Pizza. O zaman pizza gibi olur. O zaman da Ramazan pidesi olmaz. Sen de bana dersin ki Ramazan pidesi yapamadım. Puanım! 10 üzerinden 2. Şey Yeni taktikler. Bakalım nasıl olacak. Bakalım. O Ramazan fidelerinin o yandaki o pofudukluğu var ya, ben orasını çok seviyorum. O delikli şekli vermeye çalıştım. Ortasını nasıl yapacaksın? Benim tırnaklarım birazcık uzun kalıyor bunun için. Şöyle şöyle bastıracağım içinden. Işte. Hatta on... Böyle baklavaya benziyor ya. Onu da de. yapacağım şimdi. Bıçağın bu tarafıyla. Ha, çizeceğim. Evet. böyle bıçağın nasıl bir şey çıkacak. Bıçağın ters tarafını kullanıyorum ki hamurumu çizmesin, kesmesin daha doğrusu çizmesin. Emin de çünkü. Çok hani. mantıklı. Kara kara yapacan, değil mi? çat tutma tekniğim biraz tehlikeli. Evet. Yetişkinler yanındayken deneyiniz lütfen. Yetişkin ben bendim. Evet, sensiz bir yetişkin. Güzel görünüyor ha. Üstüne süreceğim mi sev? Şey. Hazırladığın Şöyle çalıştın. onu direkt döküyorlar. Ben dökme taraftarı değilim ama Dökelim ya, bakalım. Dökeceğim. Külecek sanki. Aynen. Elinle ya. Aynen. Zaten... Ay, Nasıl altına da geliyor böyle. Tüm karışım. Kenarlarına da sür bence daha lezzetli olur. Ben, ben yumurtayı severim, sen de seversin. Ben de çok seviyorum. Evet. Dilara her şeyi mahvetti. Yumurta taştı. Dilara'nın misafirleriniz bunun hakkında ne düşünecek? Onu düzeltmeye çalışıyorum şu anda arkadaşlar. Yumurtanın fazlasını farklı bir kaseyle almaya çalışıyorsunuz sanırım. Evet. Geldiğin Şuraya birden bir guide yapar mısın? Bir guide. Aynen. Bir ona yol bul. <gülüyor> Hepsiye alacağım. Önce bir elime suyu tutayım da. Hoppa. Dilara Hanım, yardıma ihtiyacınız var mı acaba? Hayır, kendim yapabileceğime inanıyorum. Ve yaptım. Çok yapmış gibi olmadı. Bakalım nasıl olacak Bilhara hanım? birazcık daha böyle yapayım ki her yerine değilsin. Güzel görünüyor. Hala evet. güzel görünüyor. Piştiğinde bayağı lezzetli bir şey olacak. Arkadaşlar ben hamur işi yapmayı çok seviyorum. Ve yaptığım hamur işlerinde genelde çörek otu ve susam kullanıyorum. Ve onu böyle bir kaseye karıştırmıştım zamanında. Biz çörek otu ve susamı çok seviyoruz arkadaşlar. Yanına kadar fazla olur, o kadar lezzetli olur bizim için. Değil mi? Evet. Güzel görünüyor. Birazcık da. Ya bence yeterli. Birazcık daha. Olur. Kenarlarını. Ben alalım. karışmıyorum. sen yapıyorsun. Senin şeyin pidan, Romozan pidan. Kendinizi muall kışlıyorsunuz Dilara Hanım. Evet. <gülüyor> Sadece şu ekstralarını birazcık almayı planlıyorum arkadaşlar. Normalde böyle şeyler yapılmaz biliyorum ama ben mükemmelliyet arayan bir insan değilim. Sadece lezzetli olsa ve puan olayım yeterli. Bakalım. Bu işler kısmet lan hanım. <gülüyor> Gelcek şimdi şebekle. Evet, bakın arkadaşlar, beceriksizliğimin. Bunu çözümünü biliyoruz örneği. ama. Örneği. O, hemen sildik. Maç şeyden, videodan sonra da zaten güzel bir temizliğe ihtiyacımız var. Fırına atıyoruz. Ve önceden ısıttığım 200 derecelik fırında büyük ihtimalle orta derecede şöyle. Fırına veriyoruz. Ay hay. Seni çok özdeyim. Kaç dakika pişecek? Bakacağım şimdi ona. Çabuk bak. Ee, önceden ısıtlamış fırında yaklaşık 25 dakika pişirilir. Hazır mıyız? Evet. Hey Siri, set a timer for 25 minutes. Okay, 25 minutes and counting. Başladı. 25 dakika sonra görüşürüz Dilara Hanım. Bye bye. Evet aşkım, ne durumdalar? Kaç dakika oldu? Timer bitti çıkartma zamanı geldi. Hadi çıkartalım. Çıkaltalım bakalım. Çıkartalım. çıkartalım bakalım. Peltek gibi konuştum ama. Ve evet oh. pidemiz güzel görünüyor. Bayağı güzel görünüyor. Kağıt birazcık kirlenmiş ama o da Nasıl? üstündeki sos muydu? Neydi? Aynen, Yumurta şeyinden. yere gittiği için. Bayağı lezzetli bayağı gözüküyor. Bir durur musunuz lütfen? Dilioru Hanım lütfen müsaade edin. Evet arkadaşlar pide bayağı lezzetli gözüküyor. Biraz sosunu da yiyelim. Tamam. Hadi bakalım. Bence bazı fırından çıkmış Ramazan. Masada yiyelim mi? Masada mı? Evet. Bence bunu bir tamamen göstereyim. Arkası da güzel pişmiş. Harika. Evet, çok güzel ve çıtır çıtır ha. Çıtır çıtır. Çıtır, çıtır, çıtır çıtır. Kaç dakikası olsun? İki bazen dakika. Olmasın Bence Ramazan pidesi fırından taze taze sıcak çıktığında daha güzel oluyor. Tam kopar o zaman. Koparamam ellerimle kesmem gerekiyor bence. O zaman bıçak <gülüyor> düşüyordum. Cumbo! Düşürüyordun beni Jumbo. Bıçağıma aldım. Bu çıtırtılığı bence çekelim. Arkadaşlar çok güzel duruyor. Umarım lezzetli olmuş. Çok da güzel kokuyor yalnız ha. Kopar, kopar, kopar. Kopar, kopar, kopar. Of. Şunun içine bakın. Isır bakayım. Oh. Isır. Nasıl? Güzel mi? Evet. Bak Bana? Ben de deneyeceğim bekle kamerayı kendime çevireceğim Çok kıvrı Gerçekten çok kıvrı Sadece biraz ama falan bayağı ayıyor <gülüyor> <Sana Kaşar. gülüyor> Evet arkadaşlar Amerikalı sevgilime dili araya Ramazan fedesi yapıyordum. Bak ayırdığım Gerçekten... yerlerden de çok güzel aydıldı. Gerçekten çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Elinize sağlık. Başarılı. Bakalım Tobi ve Cumbu beğenecek mi? Konuştum Hem Herkese de geliyor. Çok iyi. Arkadaşlar. Tobi ve Cumbu'nun payı. Şimdi de deneyelim. Bakalım onlar beğenecek. Üfle biraz. Yedemedim. Üfle dedim. E Topi ve Cumba'nun payı dedin kendiydi. Hadi onlara bir daha. Hadi onlara verelim biraz daha. Bu sefer gerçekten Topi ve Cumba'nun payı. İlk hangisine? İlk Cumba'ya. Cumba'cum, al bak anne yaptı bunu özel sana. Beğendiniz mi? Evet, çok beğendim. Biraz daha verebilir misin anne? <gülüyor> Bakalım <abi>, bak. orma. <gülüyor> evet arkadaşlar, puanımı açıklıyorum. Şu uzakta açıklayacağım birazcık. Uzakta, uzakta, uzakta, uzakta. Arkamdan mı geliyorsun? Evet. <gülüyor> evet arkadaşlar, daha önce fırından ve pastaydan e, pide almıştım, yemiştim, beğeniyordum. Evde pide hiç yemedim bu arada daha önce ben. Hani annem de evde pide yapmıyordu. Ama piden onun üzerinden bence 9'u net hak ediyor. Bir tık tecrübesizlik ama bence bayağı güzeldi ya. Ben çok beğendim. Yapabileceğim <gülüyor> komplikasyonlar evet. Yapabileceğim komplikasyonlar arkadaşlar bence hani onu parti parti koydum ya. En son hamur yapışkanımsa ama yapışkanımsa olmayan bir kıvama gelince onu kesmem gerekiyordu. Bence onu bir tık kaçırdım. Onun dışında da en son üzerine sürdüğüm karışıma üzerine bocalama dökmek yerine üzerine sürseydim özel bir sürücü zımbırtısıyla sürseydim o zaman daha böyle pideye benzer şeklini şemalini görebileceğimiz bir şey olurdu. Elimi bitirdim. Ama bence çok güzel oldu ve çok lezzetliydi. Ben çok beğendim. On üzerinden 9 sevgilim, On üzerinden 10 yapacağım. Ve yakmadım. On Bu üz... çok önemli. Aynen. Ve onun üzerinden 10 on yapacağına eminim bir sonrakinde. Siz de bu tarifi kullanarak kendinize Ramazan pidesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilara'nın tarifi. O da internetten aldı ama kendi kendi eğini katmışsındır sanma. Sevgime. Sevgi... Siz de kendi sevginizi katarak evde Ramazan pidenizi çok daha lezzetli yapabilirsiniz. Onun bu... dışında Amerikalı benim yapmak istediği, yapmasını istediği herhangi bir şey varsa altta yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de onları yaparım. Yapmaya çalışıyorum. Dinerranın Türk mutfağını bilmemesinden kaynaklı arkadaşlar. O yüzden bildiğiniz Türk yemeklerini ya da Türk tatlılarını, Türk işte ne olabilir başka? Atıştırmalıkları, bezelerle, her şey. Türk usulü bütün yiyecekleri, yemekleri e, yaptırabiliriz arkadaşlar. Evde döner yapamam arkadaşlar ve lütfen yaprak sarması yazmayın. Ben onları sarmayı bilmiyorum, yapamıyorum. <gülüyor> Onun makinesine yapmışlardı. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Dilara 10 üzerinden 9 aldı, bize Ramazan pidesi yaptı. Çocuklar da çok beğendi, biz de çok beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Tarifini zaten videoda gördünüz. Ee, bir sonraki videoda fikirlerinizi yazarsanız ona göre değişik bir şey yaptırabiliriz bir araya. Ben pastırmalı kuru fasulye falan düşünüyorum. Ya da daha zor bir şey bilmiyorum. Olur. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz. Sen de veday. Görüşürüz arkadaşlar. Biz gidip biraz daha pide yiyeceğiz şimdi. Evet biraz daha pide yememiz gerekiyor. Bay bay. Bay bay.